Arkadaşlar merhaba. İddiatahmini.com paylaşım merkezi kanalına hoş geldiniz. Bugün 9.01.2021. İki idal, bir tane de 4.49 oranlık <gülüyor> bir kuponumuz var arkadaşlar. Dün videomuzda paylaşmış olduğumuz 7.41 oranlık kuponumuz maalesef Bolognenin tek golünden yattı arkadaşlar. Şam Amiens maçına 2-3 gol dedik. La Havre Valencia maçına 2-3 gol ve Riva ve maçına 2-3 gol onlar başarılı bir şekilde geldi. Bologna ise direğe takıldık. Bazen şans gerekiyor. Şöyle göstereyim. Şans gerekiyor arkadaşlar ve favori çıktığı maçta bir gol atamadı. <gülüyor> sağlık olsun diyelim yalnız ben arkadaşlara söyledim şu arkadaşlara yani videoyu izleyen arkadaşlara söyledim bunları ikişer ikişer kombin yapabilirsiniz diye yani ilk iki maçı alıp kupon yapıp sonraki iki maçı alıp kupon yapıp değerlendiren arkadaşlar olduysa kazanmıştır mutlaka 2-3 gol taktiği çok iyi işliyor arkadaşlar. İleride bununla ilgili yani günlerde bununla ilgili bir video çekeceğim. 2-3 gol nasıl yakalanır, nasıl hesaplanır onunla ilgili detaylı bir video çekmeyi düşünüyorum. Tabii ki sizden gelecek destekle. Evet bugünkü maçlarımıza geçelim. Kuponlarımıza geçelim. Aklınıza yatarsa değerlendirin arkadaşlar. Aklınıza yatmıyorsa değerlendirmeye almayın. Yine benim bir çalışmam var arkadaşlar. 1.5 ee, üst. Yüksek oranda 1.5 üst. Şöyle göstereyim ben. Herkese sizin de aklınıza yatıyorsa o şekilde değerlendirme yapabilirsiniz. Bunda da çok başarılı gidiyorum onları daha sizlerle paylaşmadım. öyle ben ekrana yansıtacağım. Sadece şu an kayıtlı arkadaşlar. Kayıtlı ve e, nasıl söyleyeyim size. E, şu an deneme aşaması. Ve yüksek orandan. Bakın şu anda kayıtlı zaten görüyorsunuz. Deneme aşaması arkadaşlar. Mesela 1.40 orandan. Bir buçuk üstünü yakaladık bu maçın. 1.30, 1.30, 1.25, 1.30, 1.32. Ve öyle gidiyor. Ya yani çoğu maça iki buçuk üstte bir kırk vermiyor. Diyorsunuz Norveç Ligi, Hollanda Ligi bu aralar çok berbat. Ben bir buçuk üste kadar indirdim. Mesela Giremiyo maçı kırmızı kartı olmasa belki bir gol daha çıkardı. Yani çok başarılı bir şekilde geliyor bunlar. Dileyen geri kalan maçları da değerlendirebilir. Sürekli çalışma halindeyim arkadaşlar. Sürekli bir şeyler bulmaya çalışıyorum. Desteklerinizi esirgemeyin. Evet ilk maçımız arkadaşlar. İlk kuponumuzun ilk maçı. Zultavaregen Moskron. Maçı Belçika Pro Ligi'nden saat 18-15'te başlayacak maça üst düşünüyorum ben. Ve Osten'de Şarlöy maçı. Karşılıklı gol var. İlk kuponumuz bu şekil. 2.25 oranı var arkadaşlar. İkinci kuponumuz 2.28 orandan oluşuyor. Biraz riski düşürdüm. Tabii ki sizin de aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz bu maçları. Evet ilk maçımız arkadaşlar. Saat 16'da başlayacak. Olimpik Media Clemson maçı. 1.5 üst. Kuponumuzun ikinci maçı Alaves 2 Real Sociedad B. Saat 18'de başlayacak. Yine 1.5 üstünü aldım. 1.30 oranda. Şu şekil göstereyim. Dileyen risk almayın tabi. 1.5 üstünü sadece değerlendirin. 1.5 gol. Yani 2 gol çıkar diye düşünüyorum bu maçtan. Ve üçüncü maçımız... İspanya 2. liginden yine Usam Mursia Granada B maçı 1.5 üst toplam 2.28 oran yapıyor. 3. kuponumuza geçelim hemen arkadaşlar vakit kaybetmeden. Üçüncü kuponumuzun ilk maçı 4.49 orandan oluşuyor arkadaşlar. Tabii ki sizin de aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz bu maçları. Dün mesela 7.41 oran yakalayacaktık. Tek golden gitti. Bazen olmayınca olmuyor. Şans faktörü gerekiyor. Kuponlara. Kuponlara. Güney Afrika Premier Lig'den Kayser-Maritz maçı 2-3 gol. <gülüyor> Portekiz Premier Lig'den arkadaşlar Möyrense-Gümiyeras maçı 2-3 gol. ve Portekiz Premier Lig'den yine Boavista Santa Clara maçı 2-3 gol. Dediğim gibi arkadaşlar, aklınıza yatan maçı değerlendirin. Aklınıza yatmıyorsa kesinlikle değerlendirmeyin maçı. Kuponları değerlendirmeyin, değerlendirmeye almayın. Yine YouTube kanalımızda arkadaşlar <gülüyor> yakın bir zamanda inşallah e, canlı yayınlara geçeceğiz çünkü bülten bülteni çok sıkıştırmışlar inşallah hemen hemen her gün canlı yayın açmayı planlıyoruz. Maçlarımız bu şekil, <gülüyor> kuponlarımız bu şekilde arkadaşlar, değerlendirmek isterseniz bol şans diliyorum, bol kazançlar.